Merhaba sevgili astroloji severler. İkizler burcunda Mars Retrosu başlamak üzereyken bugün size Mars Retrosu nedir, astrolojide neyi ifade eder, Mars Retrosu zamanlarında neler beklemeliyiz, nelerden kaçınmalıyız bunları anlatan bir video çekmek istedim. Mars Retrosunu anlayabilmek için ilk önce Mars'ın astrolojik sembolizmini anlamamız gerekir. Mars'ın astrolojideki sembolizmini anlarsak, Mars'ın geri hareketinin de ne anlama gelebileceğini daha iyi anlamlandırabiliriz. Mars, astrolojide cesareti, motivasyon gücümüzü, e, güdüsel bir eylem olarak yapılan seksi, cinsel istek ve heyecanı, hedeflerimizi gerçekleştirmek için kendimizi ortaya koyuş şeklimizi, e, öfkeyle olan ilişkimizi, yani öfkemizle nasıl baş ettiğimizi anlatır. Mars ayrıca fiziksel enerjiyi, rekabeti, hızı, mücadele gücümüzü de gösterir. Astrolojide malefik yani kötücül gezegen olarak değerlendirilen Mars, şiddeti, savaşı, öfkeyi, saldırganlığı, çatışmayı da sembolize eder. Kişi olarak astrolojide e, askerler, cerrahlar, genç erkekler, kundakçılar yani bir yerleri yakan insanlar, itfaiyeciler, polisler, kasaplar, kimyagerler, demirciler Mars'la sembolize edilir. Ayrıca yer olarak yangın yerleri, savaş yerleri, mezbahalar yine Mars'la sembolize edilen yerlerdir. Astrolojide her zaman bir gezegenin düzgün harekette, hızlı ve gökyüzünde görünür olmasını tercih ettiğimiz için Mars'ın geri harekette yani retro'da olduğu zamanlar Mars'ın biraz önce anlattığım e, sembolize ettiği konularında e, aksilikler, e, istenmeyen durumlar, zorluklar, aksaklıklar, yavaşlamalar ve gecikmeler yaşanmasına sebep olabilir. Mars'ın geri hareket etmesi yani Mars Retrosu olarak bilinen olay da Mars'ın Dünya'dan görüldüğü şekliyle bir göz yanıltılaması olarak yörüngesinde geriye hareket ediyor gibi görünmesidir. Mars yaklaşık 2 yılda bir 58-81 gün kadar değişen sürelerde retroya girer. Peki Mars Retro dönemlerinde nelerden kaçınmalıyız? Mars retro dönemleri rekabet, yarışma içeren, mücadele isteyen şeylere başlamak için iyi zamanlar değillerdir çatışmaz ve savaş başlatmak için uygun dönemler değillerdir. Mars Retrosunda başlayan ilişkilerde bir süre sonra cinsel heyecan azalabilir ya da bitebilir. Bu yüzden bir ilişkiye başlamak için de Mars Retrosu uygun bir zaman olmayabilir. Mars Retrosu dönemlerinde ayrıca libidomuz da genel anlamda düşük olabilir. Mars Retrosu zamanları ekstrem sporlar yapmak için uygun değildir özellikle motorla çalışan aletler ve araçları almak, satın almak için de iyi zamanlar değillerdir. Mars Retrosu dönemlerinde genel olarak fiziksel enerjimiz düşük olabilir. Daha çok dinlenme ihtiyacı duyabiliriz. Peki Mars Retrosu dönemlerinde neler yapabiliriz? Bazen 2 aydan fazla sürebilen Mars Retrosu dönemini nasıl değerlendirebiliriz? Mars Retrosu dönemleri çatışmayla nasıl baş ediyoruz? Ya da çatışmaya nasıl bir tepki veriyoruz? Bunu tekrar düşünmek için güzel dönemler olabilir. Öfke ve çatışma yönetimi konularına eğilmek için uygun zamanlar olabilir. Fiziksel enerjimizin daha düşük olacağı bir zaman, bir dönem olabileceği için dinlenmeye daha çok vakit ayırmamız gereken bir dönem olabilir. Bu yıl Mars Retrosu 30 Ekim 2022 ile 12 Ocak 2023 tarihleri arasında İkizler Burcu'nda yaşanacak. Mars bu süre içinde İkizler Burcu'nda 25 dereceden 8 dereceye kadar gerileyecek. Mars Retrosu'nun İkizler Burcu'nda yaşanacak olması, kendimizi ifade ediş şeklimizi, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu tekrar gözden geçirmemiz gereken olaylara sebep olabilir. Bu yılki Mars Retrosu'nda kendimizi anlamsız tartışmalar, sözlü kavgalar içinde bulabiliriz. Doğru olmayan, manipülatif veya provoke etmeye yönelik bilgiler ve haberler dolaşıma girebilir. Sosyal medya üzerinden yapılan kavgalar artabilir. Yine Mars ikizler burcunda çok hareket etmekle alakalı olan bir burçta olduğu için e, hareket özgürlüğümüz bizim irademiz dışında kısıtlanabilir. Ayrıca ikizler burcundaki Mars Retrosu döneminde e, haber alma özgürlüğümüz de kısıtlanabilir.